25 Haziran 2020 Antalya Konya Altı'dayız. Ee, Beylik yanımızda Beylik Altı. Altı'nda. Yanımızda Ayşe Tosun. Evet. İki yıl önce bu bahçede bir çekim yapmıştık. Evet. Bir dekar, bir alan. Bu sene burada yaprak gübremiz, rekor gübreyi kullandılar. Üç yıldır zaten tabanlar rekor gelişim kullanıyoruz. Evet. Neler gördük? Çok güzel bir hayat yaşadım. Hı -hı. Cennet bahçem. Güzel, çok güzel. Üstten rekor gübüresini alttan tabandan yaprak bir gün gül kullandım. <gülüyor> Üstten de yaprak gübüresini kullandım. Şöyle gösterelim mi? Ee, Eriğin, <gülüyor> tutum, şöyle Şöyle meyvelerim, eriklerim Hı -hı. çok güzel. Ee, her şey organik. Şahane. Şimdi şöyle geze geze gidelim. Tamam. Ayşe Hanım şöyle önce bir şu ağacımızı gösterelim. Tamam. Bu sene iklim olduğunca kötü gidiyor. Evet. Yani e, hala belki havası mı diyebiliriz. Bu evet. bir portakal Bak. herhalde. Mandalini. Mandalini ağacı. Evet. Burada herhangi bir tutum sorunu oldu mu bu sene? Hayır. Şahane tutum sorunu şöyle oldu. Şöyle gösterelim. Şöyle Bak, yakından şöyle şurayı. Meyvelarım. Şurayı gösterelim. Ha, şöyle. Şuradan da. Evet. Akşam daha bakarıyor ama ekranda evet. herhalde görülüyor. Şahane. Bir mandalin ağacı. Mandalini var. Bu sene e, birçok yerde portakal narinci grubunda ciddi oranda bir tutum sorunu var. Mayıs olan sıcak, arkasından soğuk. Doğru mu? Evet, mı? doğru. Şu ağacı gösterelim. Bu nedir? Şey, gökten gelinen mandalini. Bu da aynı. Ee, şey, Şöyle. Neydi? Saksıma. Saksuma Satsuma mandalini. Evet, Saksuma mandalini. Tutumun. Kaç yaşında bu ağaç? Şöyle gösterelim şuraya da. 4 yaşında. 4 yaşında ağaç. Harika. Burada, bu ağaçta hem rekor gelişim var hem, hem de yaprak gübresi. Evet. Rekor gübre, yaprak evet. gübresi var. Evet. Şimdi şurada da minnak bir zeytin var. Evet. Yani bura bir bahçesi, her türlü ağaç var. Evet. Bak. Buna ne diyebilirsiniz? Bu sene? Bu sene yaz zeytinin şahane. Şu bu ağaç herhalde bir iki yaşında falandır herhalde. Evet, 2 yaşında. Şöyle de gösterebilir miyiz? Şöyle tutumu. Bu sene malum e, tüm Ege bölgesi ve Akdeniz'de evet. zeytinler çiçekteyken ya da tutum olan yerlerde e, ağaçlar şeyini döktü. Döktü, yaktı yani. Sıcak yaktı. resmen yaktı. Evet, yaktı. Ee, gidelim şöyle, şu tarafa doğru. Evet. Şu ağaçlara gidelim. doğru da gidelim. Bunlar portakal, bunlar da mı mandalin? Washington. Washington bunlar da. Evet, Böyle. Washington. Şöyle gidelim. Bu şeftalimiz var burada. Bak, burada şeftalim var. Böyle gelin, Ayşe Hanım. Sizi de çok yormadan. Evet. Şu tutumu bak. siz gösterin. Benim bak, bu şeftalimden. Bu ürünü topladım, Aha. sattım. Evet. Daha bunlar var, böyle ömrümde ilk defa gördüm. Bu şeyimi üstler rekor gübresini kullandım. Şimdi Tabandan rekor kullandım. gübrenin tutumla alakalı. Evet, şahane tutumu var. Tutumu yaptırıyor, burada görülüyor evet. ve yıla rağmen. Ağaçların da sene... psikolojisini gayet çok güzel evet. güzel ditki, diyor. Evet, psikolojisi diye bir şey var aslında. Evet. Yani e, onu dengeliyor, <gülüyor> bu tutumu da sağlıyor. Evet. Belki garip gelebilir insanlar ama hayır, e böyle bir gerçek Skilocusu, var. çok güzel. Şöyle tepe sürgünleri vesairesi çalışması Aha. devam ediyor. Evet. Şöyle gidelim. Yavaş yavaş buradan bakalım. Evet. Şurada incir ağacımız var. İncir ağacına doğru gidelim. Şöyle. Şimdi burada da bir zeytin var. Var. <gülüyor> <gülüyor> Yağlık zeytinim. Böyle. Şöyle. Bak şöyle Yani bir obu bahçesi içerisinde evet. tutumu. Yan Aha. dal, çatal, sürgün, bu tepe sürgünleri bu şekilde gidiyor. Evet. Gelelim incire. Heh. Ne diyorsunuz incir için? Şöyle yakın gösterelim. Bak, şu tutumu gösterelim. Şu tutumu. Şöyle gösterelim. Şu tutumu. Şöyle. Halkın versin kararını. Bu ürünü. B böyle şimdi... incir tutmadı. Yani üste incirimi. Bu ağaç kaç yaşında? Bu ağacım 4 yaşında. 4 yaşında. Bu ağaç e... tutum konusunda böyle. Yani şuradaki sayıyı sayamıyoruz. Evet. Şöyle şurayı da gösterelim. Her tarafı aynı ağacın. Şöyle aynı. Şuradan gösterelim. Bu şekilde. Hem sürgünü böyle gelin. Meyveden yaptım. Böyle. Meyveden yaptı. Maşallah yedi kere yani bir kere. Incir ağacındaki tutum. Ee, evet. Tabii burası çok profesyonel bir bahçe değil. Profesyonel üretim Yo. yapılan değil ama Ya. Ayşe Hanım artık profesyonel oldu. Rekor <gülüyor> gelişim sayesinde. Aynen. Rekor gübre. Bu seneki buradaki video çekim amacımız evet. sıvı yaprak gübresinin neler yaptı. Zor bir sezonda bunları yapabildi. Çok ben güzel. Ben şuraya bakarım da şu şeftaliyi bir daha gösterir miyiz ya? Bak, şu kalan şeftaliyi. Şu tarafa gideceğim. Yani bunu şöyle böyle bir olay var burada. Bak şey şeftali harika dökülme de şey atma da olmadı. Ben bu şeftaliyi sattım. Bir ağaçtan, iki daldan 150 lira para aldım. Evet. Allah arttırsın diyelim. Evet. Amin. inşallah. Herkesin almasını tav tavsiye tabii, ederim. Tabii size önerim var. Bakın bu ağaçları mesela, şu ağacı dikmişsiniz. Diktim. Bu yanlış olmuş. Yani burada buraya. Ya Bunların... Bunu çökeceksiniz. Oy. Şimdi ben rekor gelişiminle ıı, tanışmadan önce şeftalinin ömrü kısa dediler. Hı -hı. Şeftalilerim kurtlanıyordu. Ama şeftalinin bu kadar iyi geleceğini bilmiyorduk ama şek şeker şeyle ıı, e, rekor gübresinle, Hı -hı. ürünle tanıştıktan sonra benim ağaçlarım bana gülücü geldi. Şöyle gidelim ya. şuradaki <gülüyor> zeytinlere doğru da. Orada tamamlayalım. Evet. Şey olarak. Şimdi burada da zeytinimiz var. Var. Yani şöyle bir dal şu dalda ve hemen hemen geçmiş yıl sürgünü üzerindeki tutumları. Şunlar hepsi yeni yıl sürgünü. Evet Şurada. yeni. Yeni. Şunlar Kübürü hep yeni sonra. Hepsi yeni yıl. Evet. Şöyle gelelim. Şurada zeytinimiz var ama e, bu nedir? Bu da portakalım. Yaz herhalde? portakalı. Yaz portakalı. Şu tutumu şöyle bir gösterelim mi? Göster. Bu çok şekilde. güzel. Şahane. Yani bu sene malum narinciye için çok iyi bir yıl değil. Ee, ağaçlarda büyük sıkıntılar oluştu. o sıcaktan kaynaklı. Evet. Ee, rekor gübreyi tavsiye eder misiniz? Yaprak gübresini. Zaten rekor gelişimi ben, kullanıyordunuz. E, evet. Tabandan gübreyi kullandım. Hı hı. Ee, o çok güzeldi. Üstten de yaprak gübresini rekor kullandım. Gübre. Rekor hı. gübresini kullandım. Şahane. Herkese tavsiye ederim kullanmalarını Tavsiye ederim organik beslensinler. Bu, bu, bu fırız dolayısıyla evet. organik beslenmelerine. Virüsten beslen kaynaklı Virüsten kaynaklı. Sağlıklı yani sağlıklı, sağlıklı sebze meyve yememiz gerekiyor. Evet. Siz evet. burada kendiniz zaten ee, bu sağlıklı sebze meyve üretmeye başladınız. Kendiniz evet. de yiyorsunuz. Evet. Eşinize, dostunuza veriyorsunuz. Evet. Kısmıyı satıyorsunuz. Evet. Ee, biz teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ee, ederim. bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderelim. E, müşterilerimize bütün, sizi izleyecekler. Bütün Türkiye'ye selamlarımı, bütün müşterilere selam, herkes kullan.